Yok artık. Al abi bir çay bana ya. Ya oğlum hemen gelir gelmez niye çay istiyorsun ya? Abi parasını vereceğiz ya. Evet He, tamam. Hey, Cavit ne abi ya? İyi abi sen. İyi iyi sen. En son Bise 1'e gidiyordun gördüğünde Şuan kaşa gidiyorsun? şu an üniversite sondayım abi İyi Senin matematik kaçtı? 100 abi Harbi mi? Evet İyi tamam sana bir matematik sorusu soruyom Hatta dur sana bir toplam olsun Eğer bilirsen sana helal olsun 20 Tamam mı? 20 artı 8 ne yaptı? Hmm 20 artı 8 Evet bunu çözmen baya bir uzun zaman alacak Şimdi dur bir saniye Ortalıktan sesi kapat dur Bir saniye dur dur Bir saniye Şimdi 21, 22, 23, 24 Ondan sonra 30 35, 40, 60, 70 Evet Abi 70 yapıyor ben matematik hocanın kulaklarına sığıyım yani. abi niye öyle diyorsun ki la oğlum 20 artı 8 kaç yapıyor biliyor musun abi işte daha demin dediğim rakam yapıyor aha yapıyor la oğlum 20 artı 8 28 bu kadar basit cevap zaten yani sorunun içinde zaten sorunun cevabı var la oğlum sen üniversite 4'den nasıl geldin abi Allah bilmiyorum. Hep böyle apa yapar işte. Tutturdum geldim. Nasıl oluyor lan bu? Al abi çaylar nerede kaldı ya? Şş. E, dem bitmiş. Sallama yapsam olur mu? Ney? Bu ayakta her şeyi salla. Ayam çaktı. Anan ah. Bu ayakta her şeyi salla ama çayı sallanma hala bir ya ben gidiyorum başka bir yerden yaşıyorum ee git lan içersen iç lan çoktan vurum lan gidiyorum ben. hadi görüşürüz hadi görüşürüz ben en iyisi Bakkal'ın yanına gideyim ya Mehmet Bakkal mı? Şş. Remzi Bakkal yazıyoduk orda ne oldu heee o mu abi eee rimzi bakkal dükkanı sattı gitti ki <gülüyor> ciddi misin sen evet sattı gitti adamın emekli maaşını iptal ettiler bundan sonra işte mecburada son çare dükkanı sattı haydaa ee nerede nerdi ki çoğu da terk etti işte sadece bazı kişiler var haydaaa o zaman mahalleyi tuukluycaz nasıl herkes dağıldı gitti ki Ben bu oyunu kurarım. Haydi hazırlan. Bütün mahalleyi toplamaya gidiyoruz. Çay, Ali Bakkal ve Himsibakkal da içilir. Haydi gidiyoruz. Abi nereye gidiyoruz? Doğru lan. Ben bir anlık kaza geldim. Ben bir anlık kaza geldim de biz ekibi nasıl toparlayacağız? Doğru ya. Biz ekibi nasıl toplayacağız abi? Dur. Sarhoş nerede biliyor musun? Hee. Sarhoş mu? O birazdan buraya gelir. Nereden biliyorsun lan? Abi, gelir abicim o. Bak şimdi. Abicim. Ondan geriye say. 10 dediğimizde Sarhoş burada. Emin misin? Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aha geldin lan sarhoş Lan sen kime sarhoş lan Lan gel lan buraya Şerefsiz Lan ne vuruyosun ya Vallahi ben ne bilmiyorum Böyle bir an göze gelince bir tane patlatayım dedim ağzına Ampura ampur konuşuyordun ya Ampır ampır ya nedense bunun laf bana bir yerinden tanıdık geldi Valla laf lafa benzer abicim Laf lafa benzer sar Sarvaş sen gelin mi işte Lan sen de demin benim gibi mi konuş Bana çalıştır lan Ayrıca ben sarvaş değilim lan Senin anın lan dil biten yapıştırıcam abi sende durmadın tokatlayıp durursun şamar olanıyız biz doğru diyorsun ben. abicim ben seni niye tokatlıyorum ya gel buraya abicim çok acıdım vallahi. bir tane yumruk koydum bir tane de tokat yapıştırdım ama yumruğu kafaya koydum Tokadı daha yüzüne attım. Yani iki tane hasarlı bir kafan oldu. Hayırlı oldu olsun. Gel öpeyim seni abicim. Abicim niye beni öpüp duruyorsun ya bayram diye sayram diye. Ben seni niye öpüyorum lan? <gülüyor> Abi niye gene vuruyorsun ya? Pardon. Elim şarttı hayvilliğin ayarını lan sen bana küfür mü ediyorsun lan lan sen bana küfür mü ediyorsun lan lan bir tane daha yapıştırıyorum ya, niye gene vuruyorsun ya ne bileyim oğlum gel öpeyim <gülüyor> ya yeter abi yeter ya ne ya yeter bıktım sandım ya salma lan öpme asçıktı Abi bir şey diyeceğim. Bu Remzi Bakkal ve mahalledekilerin geri kalanları nereye gitti? He onlar mı? Onlar yeni bir şehre taşındı. Nerede olduklarını biliyorum. O zaman biz oraya götür. Götürüm mü? Götürürüm ama araba yok. Bir saniye. Nasıl gideceğimizi biliyorum. Bizim hemen o yeni şehre gitmemiz lazım. Hemen oraya gidip Mali buraya geri getirmemiz lazım. Evet, işte geldik. Hayır, yok yok yeni şehre getirmişem ben sizce ya. Abi hadi, biz ikimiz anladım da. Bu maskeli adam kim? Ana, sus lan bu. Senin burada ne işin var lan? Lan, benim niye buraya gittirdiniz lan? Ya ben evimde oturuyorum çayımı içiyordum abicim. Beni buraya niye getirdiniz ya? He, doğru diyorum ya. Abi, bacak. Bismillah bacak. Tana yak, yürüyü geçer. Abi, abi. Bacak diye durup durup dursun ya Allah Allah. Abi tamam bacak gittiyse. Gitti yürü git abicim niye abartıyosun Allah Allah Biz aşırı tehlikeye niye geldik abicim ya Abicim ben niye buraya geldim ya Bu nasıl bir şeydir ya Neyse Dur seni evine bırakmamız lazım Hırsızı öbüne Bırakmamız lazım Bizim hemen hırsızın Evine gitmemiz lazım. Aha geldik. Yalnız ben burada oturmuyorum. Aha sen burada oturmuyoruz yani. Ya, ya oturmuyor. Hayda. Ve ben sen evini bilmiyorum ki ya. Al şu parayı ya. Al şu parayı. Şurada bak otobüs geçecek dan biner gidersin. Tamam. Aha. La bu şey değil mi? Ahmet abi değil mi o? Evet. Dur. Ahmet abi benim acil bir şey yapmam lazım. Ahmet abi. O. Naptın? Naptın Murat? Geldim buraya canım sıkkın. Hayırdır? Mahalle gitmiş. Nasıl? Mahalle gitmiş. Mahallede kimse yok. Nasıl? Mahallede gitmiş. Mahallede kimse yok. Nasıl? Mahalle gitmiş. Mahallede kimse yok. <Gülüyor> Mahalle Mahallede kimse yok. Ne yok? Bilmiyorum. Nasıl? Bilmiyorum. Nasıl? Bilmiyorum. Nasıl? Bilmiyorum. ha Ben biliyorum ama nerede olabileceklerini. Nasıl? Ben biliyorum ama nerede olabileceklerini. Nasıl? Ben biliyorum nerede olabileceklerini. Harbi mi? Bizi oraya götürebilir misin? Evet götürmüyorum. Helal be. Sarvoş nereye gitti lan? Vallahi abi bilmiyorum. Sarvoş bir anda gitti. Ben dedi hiç geçmeye gidiyorum abi canım. şimdi gel de Sarvoş bekle Sarvoş neredesin ya? Akşam oldu ya. La tam la abartmayın. Alt tarafı 3 saattir içiyorum. 3 saat? abi ne 3 saati ya 3 saat ne abi 4 buçuk saattir bekliyoruz burda ne ne 4 ne 4 buçuk saattir lan saat biz onda girmedik mi evet gir değil e saat şimdi 14 buçuk değil mi hayır değil nasıl değil abi Saat şu an on dokuz on dokuz on dokuz dört buçuk saat ise. nasıl oluyor lan? Hemen ben bir de şey yapmıştım ne Eve gidip yemek falan yemiş ki. Abi o nasıl bir şeydir ya? O nasıl bir yemek yemesi acıdır abi abo. hadi yola koy Bizim hemen kime gidecek kime gideceğimizi unuttum. He. Söyleyim. Ben de unuttum lan dur kimle He. Bizim hemen Turgut'un yanına gitmemiz lazım. Hı. Tamam. Bizim hemen Turgut'un yanına gitmemiz lazım. Mahalleliği tutlayıp Mahalleye geri dönmemiz lazım Olmadı Ne olmadı lan? Allah bilmiyorum Bu arada sana bir şey diyeceğim Sen arada niye böyle sarhoş gibi konuşuyorsun sonra birden normale dönüyorsun Vallahi orasını ben de bilmiyorum Biz sarhoşça konuşuyorum bir de normal insanca konuş. Neyse bir daha deneyeceğim bizim hemen Turgut'un yoluna gitmemiz lazım aha geldik beller siz kimsiniz lan ben Sarraş sen bizim mahalleyi satın alan adamsın değil mi? evet şimdi sen bizim mahalledekileri bize geri vereceksin hmm. peki size geri verirsem çok pahalıya patlayacak ne kadara patlayabilir ki 10 lira 10 lira derken 10.000 lira mı hayır bildiğin 10 lira ciddi misin sen evet ciddiyim ben de çok fazla bir şey istiyordum Abi 10 lira diyor Tam 10 lira istiyor işte. Abi 10 lira çok para değil mi rahat? Aslında çok para lan. Aslında çok para. Ben eee as para. Abi çok para. Herre Rabbim lan. Aa ee, ama bende 10 lira var. O katılır mı abi? Evet alıveriyim Al bütün mahalle bize geri ver. Ali Beremzi'yi de vereyim mi Ali Beremzi onlar kim lan ya abi yok mu şu e, iki tane adam biri e, ne bileyim böyle değişik değişik konuşuyor sinirli atarlı bir tip yani çok sinirli bir tip tip ya. yani hani kim lan bu ali ali ne lan bunun soyadı ali sadıklı heee şu şey mi neydi bu adamın ismi şu klavye küfreden adam mı he he he o o o yani diyor, klavyeyi eli çarpıyor diyor lan bu klavyenin anasının aradı ne biliyorum. bu, bu römzi kim lan peki He, şu Remze şey yok mu? Durmadan lan ne oluyor diyor. He şey mi? Şişe devriliyor lan ne oluyor? bile sapıtıyor lan ne oluyor? Oyunda yanlışlıkla birini vuruyor lan ne oluyor diyor. He he he. Aynen ha. Ta tamam. Tamam onları da ver lan bize. Emin misiniz? Evet eminiz lan. Ver. Recep. Yılbaşı ne zamanla? Bugün bugün Ahmet yılbaşı bugün. Bugün mü? Hayda. E ben hediye almadım. Bu saati nereden bulacağım la hediyeyi? Acaba çay mı alsam? Olmaz ya. En son çaya zam gelmişti. Çay çok pahalı olur. Sakız ayı alayım en iyisi ya. Sakız sakız. En iyisi sakız. Ama o da kafayı yapıyor şimdi. Yani sakız değil de üzüm alsam, üzüm alayım en ya bir kilo. Yok ya o da o da kafa yapıyor. Ulan ne alacağım ya ben ya. La Recep ben ne alsam sence. Sen bilirsin Ahmet. Sen bilirsin diyorsun da aklıma bir şey gelmiyor ki ya. Ya anlıyor musun beni? Hacı döner 12 TL olmuş ya. Ya arkadaş geçen dün döner 10 TL olmuştu. Daha yani daha yeni zam gelmişti, zamın üstüne zam koydular, Zama zam koydular. Bu ne ya? Ya dün 10 TL'ydi zaten, şimdi 12 TL oldu ya. Ya bir de Ayran da birlikte 15 TL. Ayran da 3 TL yani. Ayran da pahalı almış yani. A 12 artı 3 15. 15 TL şimdi gitti nereye ver? 15 TL'ye. Ne bileyim ya, biz eskiden 15 TL'ye bir sürü şey alırdık. Şimdi 15 TL'ye bir tane döner alıyorsun, bir karnımda oruyordu o Bitti karnın bile zar zor oyluyor. Alır mı yani? Anlıyor musun beni Recep ya? Ulan kitap mı alsam ya? ya yani yemek bayağı pahalı olduğu için. Acaba kitap mı alsam? Okul falan. Yani. Şimdiki yeni senaristlerde de bir iş yok ya. Yeni senaristlerde de güzel hikayeler falan çıkmıyor. Güzel. Ne bileyim. Güzel kitaplar falan çıkmıyor. Yani. Tüm kitapları birbirine benziyor ya. Sanki. Aynı şeyleri almışlar. Karakterlerin ismini değiştirip. Aynı şeylere koymuşlar sanki. Ya biraz. Biraz.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 Senin bu yaptığın saygısızlıktan başka hiçbir şey değil ha. Haberin olsun. Lan ben o kadar konuşmuşum gelmişin şimdi bir tane he diyorsun he ne la? he ne? La hey ne ya? he ne la he ne? he ne? Hey ne la he ne? Lan oğlum ben ne kadar hey dedim ya? Of oh, of. Oh. Ulan cepte yok 3 kuruş. Zıplıyor herkes. Tövbe tövbe. Nasıl zıplayacağız şimdi? Lan oğlum cevap versene Recep ya. Lan oğlum cevap versene bir fikir ver ya. Bir arkadaşına fikir ver ya. Kalmışım burada bir başına. Başım sıkışmış. Sen bana hey diyorsun. Hey ne ya? Ben gidip adama hey mi vereyim? Tövbe tövbe. Ulan ulan var ya. Başlayacağım ya. He ne başlayacağım. Sana da başlayacağım. Ulan yuh artık ya. Böyle arkadaşlık. Ulan, ulan ulan ulan. yuh artık ya. O kadar konuşuyorum. Gelmiş burada. Hey diyor ya ulan. Of. Yorucu bir günden sonra eee bir bakkalda çay içmek gibisi yok. Birci bakkal. Çay içe bir bakkalda içilir. Ben ne diyom abicim ya. Allah Allah. Selamünaleyküm inci abi. Ve selam Ne yapıyorsunuz Hiç sen ne yapıyım la? Ayama haram fikir ze kim konuşuyor lan ben onu ben Ben konuşuyorum sen kim lan Abi ağzında salyası olan He sen mi konuşuyor Ben de sarboş konuşuyor sanırım ben, ben bir sarboş mu dedi Onun anasını Tamam abi devamını getirme Onun anası sarboş Abi anasını diyorsun küfre değil gibi Ha Öyle mi çıkıyor O zaman bir tane küfür patlatayım ben onun onasıını Svayim svatına yuh abi ya yuh nasıl bir küfür verirdi ya eee sarboş demiceksin abicim ben sarboş değilim lan asıl sarboş bak asıl sarboşlar kim biliyor musun bak sen sarboşsın bak ben şu an sarhoş değilim bence ben öyle düşünüyorum bütün dünya sarhoş aslında hatta deliler deliler akıllı bütün dışarıda olan herkes herkes kafası deli onların artı sarhoşlar yani sarhoş deliler onlar ama tabi çoğu için diyorum yanlış anlaşılma olmasın yani bütün insanlar için demiyorum ama çoğu böyle yani an bizim bir şey vardı nerede o ya ııı ee, murat vardı nerede o he abi onu dövmüşler dövmüşler mi kim dövdü lan Abi vallahi bilmiyorum ama çok pis dövmüşler Gidip döv lan Bak hele bak bak bak bak bak şunlara bak bak Ne oldu abi? abi ya He gidip anamı dövecekmişsiniz de yok bilmem neymiş de Adamlar sizin ağzınızı burnunuzu kırar Şu an beni çok pis bir gaza getirdin ha Yemin ediyorum şu an çok pis gaza geldim Erdal yani. Erdal abi nereden çıktı ya şu an çok pis gaza geldim bak İnci abi. Toplanın lan gidiyoruz. Abo, bu feci gaza geldi. Ben de ne lan? Lan bence gaza gelme. Geldim, çoktan geldim. Hadi lan, adamların ne hazırlığı Kırmaya gidiyoruz. Allah, ne yedik. Gelin beyler gidiyoruz. Nerede lan senin patronun?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 Yerim soldu la Uy. Oğlum adamlar bize nasıl kovaladı ya Heyla nasıl kovaladı ha, Geliyor bizimkiler ee, Selamünaleyküm Erdal abi Erdal abi abi nereden çıktı ya Remzi abi bize bir çay ver Bu saatten sonra çay maymı yok Dükkanı kapatıyorum Haydee Ya günümüz çay içmeden geçti abicim ya nasıl bir şeydi Yemin ediyorum depremler olacak ya Bir gün çaysız geçtiğine göre deprem olacak ya Şşt, lan Efendim abi Üzüme düşelim mi İngire düşelim mi Harbi mi diyorsun abi Harbi diyorum lan Şöyle güzelce Hı. bir kafayı Bulalım he Ne diyorsun Varım abi O zaman ayyyy gidi bizim eve gidelim Sen ev ne taraftaydı abi bu tarafları veya dur ya manalda yeriz Mana nuriye çek tamam gidiyorum abi ya bizim bir kemal var kemale ne oldu lan kemal kuruçay ya, kemal çok. kuruçay ne alakalı canlıya yürüyüm zat bey Allah rahmet eylesin. ya bir de bu arada bir şey diyeceğim Ali Sadık diye bir adam var. O kim ya? Ya abi yokmuş yuh artık diye bir dizi yapan. He bildim bildim. Laholum biz konuyu. Kemal Kuruçaydan Ali Sadık diye nasıl getirdik? Yuh artık ya. Hakikaten yuh artık. Yazarı gördük mü? Ali Sadıkla Ya yuh artık ya. Yuh artık. Konu nereden nereye geldi? Yuh. Yuh artık.